Shut up! I'm a field. Ya amana koyayım daha hiçbir şey söylemedim düşünmek de mi yasak amana koyayım ya? Nasıl skeem? Abi kaç yıl yatırım var benim?